Herkese merhaba. Şu ana kadar size hep kendi uyguladığım gölgelendirme tarzıyla anlatımda bulundum. Tabii ki tek bir çeşit gölgelendirme stili yok. Bu videoda da farklı gölgelendirme tarzlarından, stillerinden bahsedeceğim. Çizgisel tonlama Eğer benim önceki videolarımı izlediyseniz, çizgisel ve lakesel tonlamaya dair bir şeyler biliyorsunuzdur. Çizgisel tonlamada sadece çizgiler kullanılıyor. Eğer tonlama yapmakta sıkıntı yaşıyorsanız, önceki videolarımda nasıl tonlama yapıldığına dair videolarım mevcut. Burada sadece tonlama tarzlarından bahsetmeyi düşünüyorum. Diğer bir tonlama stiline geçelim. Diğer tonlama stili ise lekesel tonlama. Burada çizgisel çalışıyorduk. Bu sefer daha leke leke, çizgi çizgi görünmeyecek şekilde tonlamamızı yapıyoruz. Arkadaşlar, tonlamalarınızda üzerinde ne kadar çok emek harcarsanız tonlamanız o kadar güzelleşecektir. Yani şu anda bunlarda biraz daha tonlama yapsam daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Fakat video çok uzasını istemiyorum. Bu nedenle devam ediyorum. Çizgisel tonlama dedik, lekesel tonlama dedik. Bir sonraki tonlama çeşidi olarak geçen şey ise kontrol çizgileri. Bu kontrol çizgilerinde adı üzerinde sadece çizgi atıyoruz ve bırakıyoruz. Ekstra tonlama yapılmıyor. Işık vurmayan kısımları koyu olacak şekilde belirtiyoruz. Genel olarak birine sorduğunuzda kaç çeşit tonlama stili var dediğinizde size 3 cevabını verecektir. Çizgisel tonlama, lekesel tonlama ve kontr çizgileri. Fakat kendiniz farklı stiller de oluşturabilirsiniz. İki videolarımı izlediyseniz benim kendi stilimde ben hem çizgisel tonlama kullanıyorum hem de lekesel tonlama. Bu ikisini bir arada kullanıyorum ve böyle daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Onun da örneğini şurada vereyim hemen. Kendi tonlama stilimin. Yine üstün körü olarak bırakmak istiyorum. Yoksa gerçekten video çok uzayacak. Benim kendi tonlama stilim de bu şekilde arkadaşlar. Zaten önceki videolarımı izlediyseniz siz de benim stilimi denemiş oldunuz. Hem çizgisel hem de lekesel tonlamayı birlikte karıştırarak kullanmayı daha çok seviyorum. Bir diğer tonlama çeşidine de noktalama ile tonlama diyebiliriz. Bu gerçekten çok vakit alan bir şey arkadaşlar. Hatta kendi çalışmamı da buraya ekliyorum. Çok uzun süre alıyor. Sadece noktaları kullanıyorsunuz. Işığın vurmadığı kısımlarda nokta yoğunluğunu arttırıyorsunuz. Ve ışığın vurduğu kısımlarda daha az noktayı kullanıyorsunuz. Ve aralıkları daha fazla oluyor. Hemen onu gösteriyorum. Sadece noktaları kullanıyoruz. Bu gerçekten aşırı aşırı zaman alan bir şey. Ve kurşun kalemle yapmak bunu biraz daha zor. Arkadaşlar gerçekten şu anda kurşun kalemle noktalama yaparak kendime eziyetten başka bir şey yapmıyorum. Mürekkepli bir kalemle yaparsanız noktaları hem daha kısa sürede bitecektir. Sanki saatlerdir bunu yapıyor gibi hissediyorum. Büyük ihtimal bayağı uzun süre aldı zaten. Tabii ki de böyle bırakılmıyor. Daha fazla noktalarla ışık almayan kısımları sıkı bir şekilde koyulaştırmış oluyorsunuz. Ve ışık alan kısımlarda noktalar arasındaki uzaklık artıyor. Ve böylece de çok güzel bir gölge etkisi veriyorsunuz aslında. Bunu mürekkepli bir kalemle yapsaydım daha kısa sürede daha güzel bir sonuç elde edecektim. Buradaki asıl olay ışık almayan kısımlarda noktaları sıklaştırıyoruz. Ve ışık alan kısımlarda da noktaları seyrekleştiriyoruz. Bu şekilde aslında çok güzel bir görüntü elde ediyoruz. Tabii şu an buradaki çok çok çok eksik. Fakat video çok uzadığı için devam ediyorum. Son stil olarak da şunu söylüyorum. Bu sizin kendi stiliniz. İnternette çok farklı tonlama stilleri görüyorum. Mesela karalama yaparak. Aynen bildiğiniz şu şekilde karalama yaparak çok güzel çizimler ortaya koyanlar var. Gölgelendirmesini karalama sayesinde yapanlar var. Siz de kendiniz buradakilerden daha yaratıcı bir şeyle tonlama stilinizi de geliştirebilirsiniz. Sadece bunlarla kısıtlı kalmanız gerekmiyor. İsterseniz sadece çizgisel tonlama yapın. Sadece lekesel tonlama yapın. Sadece kontrol çizgileriyle bırakın. Bu sizin terziniz tabii ki de. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Bunu çoğu videoda belirtmem gerekiyor sanırım. Bazı öğretmenler lekesel tonlama yapmanızı isterken bazıları çizgisel tonlama yapmanızı istiyor. Ya da bazıları kontrol çizgileri kullanmayın derken bazıları kesinlikle kontrol çizgileri kullanın diyebiliyor. Ya da sınav da kendi özgün stilinizi sizden istemeyebilirler. Bu hocadan hoca değişen bir şey tabii ki de. Fakat benimki normal kendi çizimleriniz için size fikir olsun diye yaptığım bir video. Ne dedik? Çizgi saat tonlama dedik. Leke saat tonlama dedik. kontur çizgileri dedik. Bu benim kendi tarzım. Bu ikisini karıştırıp kullanıyorum. Ta ile tonlama. Bu gerçekten çok emek isteyen bir şey. Çizimlerini sürekli noktayla tonlayanları ayakta alkışlıyorum gerçekten. Ve buradaki boş kısımda sizin kendi tarzınız. Belki de bambaşka bir stille çok güzel tonlamalar yapacaksınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.